Bir anda böyle geleceğin fotoğrafı var gibi annelerin, babaların gözünde umut dolu ve onların yanında cıvıl cıvıl çocuklar. Çocuklar bayramınız kutlu olsun. Nasıl sevdiniz mi bayramda burayı? Çok şanslıyız değil mi çocuklar? Çünkü dünyada bir tek Türkiye'de bir çocuk bayramı var. Başka hiçbir ülkede yok. Bu bayramı bize Atatürk hediye etti. Atatürk'e teşekkür ediyoruz. Atatürk bize çocuk bayramını hediye ederken onun tarihini de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş günü olarak tespit etti. Çünkü, çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin anlamı nedir? Anlamı, eşit vatandaşlık demektir. Anlamı, özgürlük demektir, bağımsızlık. Anlamı, anlamı herkesin aynı haklara sahip olduğunun teminatı demek. İşte onun için Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihini çocukların bayramı olarak ilan etti. Çünkü çocukların eşit olmadığı bir toplumun ileriye gitmesi mümkün değil. Çocuklarımızın eşit olduğu bir ortamda ancak biz bütün toplum olarak çok gelişebiliriz. Şimdi burada... Burada on binlerce insanımız var. Çocuklarıyla beraber geldiler. Hangi anne baba çocuklarının birbirinden farklı olmasını kabul edebilir? Her anne baba çocuklarının eşit olduğu bir toplum. Çocuklarının eşit olduğu bir memleket. Çocuklarının eşit olduğu bir şehir. Eşit haklarla okul eğitim hakkını aldığı geçimle ilgili ekonomiyle ilgili her konuda eşitlendiği bir memleket devlet yönetimi ister. Onun için Türkiye Büyük Millet Meclisi çok önemlidir. Orası milletin sesidir. Milletin ifadesidir. Milletin kendini anlattığı yerdir. Onun için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde hiç kimse olamaz. Orası milletin yeri ve milletin evidir. Onun üstünde hiçbir irade olamaz. Hiçbir irade. Işte, işte biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen o tepesine yazan o iradenin, o kaidenin evlatlarıyız. Sonsuza dek bunu koruyacağız. Sonsuza dek. Milletin sesini kimsenin kısmasına müsaade etmeyeceğiz. Çünkü çünkü milletin, milletin sesinin siz... kısıldığı yerde çocuklarımız konuşamaz. Çocuklarımız konuşacak. Çocuklarımız o kalplerindeki ifadeleri dillerine geldiği şekliyle anlatacak. Anlatacak ki onlardan inanılmaz yetenekli sanatçılar çıksın. Anlatacak ki çocuklarımızdan çok güzel bilim insanları olsun. Çocuklarımızdan çok iyi sporcular olsun. Çocuklarımızdan çok iyi iş insanları olsun. Belediye başkanları olsun, başbakanlar olsun, bakanlar milletvekilleri olsun. Bilim insanları, öğretmenler olsun, mühendisler olsun, işçi olsun, çok iyi, sanatçı olsun, zanaatkar olsun. İşte bütün bunların olması için çocuklarımızın sesinin kısılmasına müsaade etmeyeceğiz. Çocuklar yöneticilerden şefkat ister. Çocuklar, çocuklar, yöneticiler, bizler çocuklara bakarken biraz haddimizi bileceğiz. Çünkü çocuklar çok zeki, çok iyi anlıyorlar ve sevgiyi, şefkati, iyi niyeti, iyi niyeti çok iyi analiz edebiliyor, biliyorlar. Yöneticilerin çocuklara karşı özenli olması lazım ve erdemli davranması lazım, adil olması lazım, çocukların haklarını koruması lazım. Bu memleketin her çocuğu eğitimde eşit bir biçimde. Faydalandıkları takdirde hiçbir sorun kalmaz. Çocuklarımızın geleceğinin teminat altında olması işte bu bahsettiğim süreçlerin var olmasıyla mümkün. Ben bu bayramda tamamen bunu hissetmeyle meşgulüm, bunu hissettirmekle meşgulüm. İstanbul'da o eşitliği sağlayabilmekle, bir anne çocuğunu yetiştirirken bir sıkıntı çekiyorsa onu gidermekle mesulüm. Bir anne çocuğuyla İstanbul'u özgürce gezemiyorsa onu sağlamakla yükümlüyüm. Eğer okul öncesi eğitimde bir eksiklik varsa onu tamamlamakla yükümlüyüm. Çok şey anlatabilirim ama diliyoruz ve istiyoruz ki memleketimin çocukları en doğusundan en batısına, en güneyinden en kuzeyine kadar eşitlensin. Her konuda eşit hak ve hak ve özgürlüklere sahip olsun. Bunu sağlayacağız. Çok önemli bir süreçteyiz. Tabii ki bu bayram çiftte bayram. Biz hem Ramazan Bayramımızı kutluyoruz. Hepinizin Ramazan Bayramı kutlu olsun. Hepimizin Hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Memleketimin her yerinde coşkuyla kutlansın. Biz çocuklarımıza gelişmeyi, iyi bir nesil yetiştirmeyi, barış içinde bir toplum olabilmeyi ve o toplum içerisinde üretebilmeyi, tarımdan sanayiye her konuda üretebilmeyi, bilgi çağında teknolojiyi en üst seviyeye taşıyabilmeli hazırlamakla yükümlüyüz. Onun için bu tarihsel süreçte dijital teknoloji ki çocukların 21. yüzyılda ihtiyaç duyduğu ne var ise onları ona sağlayacak bir sürecin önümüze koyulabilmesi için ebeveynlerin çok dikkatli hareket etmesi gereken bir zaman dilimindeyiz. Çocuklarımız şefkatle, güler yüzle konuşan, onları dinleyen, onları anlayan yöneticilere ihtiyacı var. Biz onu temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Umuyorum bu duyguların hakkını veren yöneticiler oluruz. Umuyorum bu duyguların karşılığını veren belediye başkanları oluruz. Milletvekilleri oluruz. Umuyorum bunun hakkını veren, bunun erdemiyle beraber hareket eden 15 Mayıs'ta bir cumhurbaşkanımız olur. Biz onu istiyoruz. Biz onu istiyoruz, biz onu destekliyoruz. Öyle birisi var, size çok selamı var Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bayramınızı kutluyor, tebrik ediyor ve ve inşallah güzel bir ortamı hep beraber var ederiz. Memleketimiz deprem yaşadı. Depremde insanlarımızın canı yandı, insanlarımızı kaybettik. Çocuklarımızın o bölgede çok eksikleri var. Onları gidermek konusunda çok çalışmamız lazım. Eksiklikleri hep beraber gidermemiz lazım çünkü orada tam 13 milyon insanımız bundan etkilendi ve bunun en az yüzde 25'i çocuk. O çocuklarımızın bütün eksikliklerini de gidermekle yükümlüyüz. İstanbul'da bir çocuğumuz hangi ortama ve imkanlara sahipse, Adıyaman'da, Maraş'ta, Kahramanmaraş'ta, Hatay'da ve diğer illerimizde de çocuklarımıza o imkanları sağlamakla yükümlüyüz. Göreceksiniz bunu da yapacağız. Hep birlikte yapacağız. Hep birlikte. Dün evvelsi gün Hatay'daydım. Hatay'daydım ve orada halkımızla kucaklaştık, bayramlaştık. Ben eminim ki bütün milletimiz de bu kucaklaşmayı... Ve bu paylaşmayı, bu dayanışmayı kabul ediyor ve istiyor. Ben, ben işte o bölgenin çocuklarına en güzel imkanları sağlayacağız diyorum. Ve bizim yine deprem bölgesinden gelen güzel çocuklarımız var. Onların da neşesi bol olsun. Onların, onları alkışlayın. Merhaba Bakın güzel adamlar, ben hadi ben bakalım. Yapayım. Kızlar geride kaldı demek ki erkekler <gülüyor> önden geldi. Biraz trafik var. Evet. Çocuklar, bayramınız kutlu olsun. Yarın, Yarın okullar olurlar. başlıyor. Çocuklar, hazır mıyız okullara? Annelerimizi Annelerimiz üzmeyeceğiz, tamam mı? Babalarımızı evet. üzmeyeceğiz, derslerimize çalışacağız, tamam mı? Evet. Peki, Peki, bir kişi... şey daha istiyorum sevgili çocuklar. Her çocuğumuzdan öğretmenine benden selam götürmesini istiyorum. Öğretmenlerinize benim selamımı götürür müsünüz? Harika. Harika. Hepinize zihin açıklığı diliyorum. Allah evlatlarınızı korusun. Evlatlarınıza güzel bir gelecek nasip etsin. Çocuklarımızla geleceğin çok güzel olduğu günleri hep birlikte yaşayalım ve yakalayalım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. İyi eğlenceler, iyi eğlenceler hepinize. Sağ olun, var olun.